linki vardı. Bir de buna bakalım. Hayır, nasıl? Nasıl? Hayır. Alırsak <gülüyor> solda kadın var. O bildiğin kadın. Yok. <gülüyor> Bak ama efsanevi mi bu? Efsanevi komik anlarsa izleyelim. Bak orası önemli. Bak efsanevi mi yani? Son noktası mı yani? Komik an komik anların en efsane yani o derece mi yani? O derece diyelim yani. Bu evet. pide amına koyduğumun çocukları. Bırak. Kalka. Hayır. Ben de. Ha, hayır. Shift'e basmayı unuttum. Baba dehşattın ama. Shift'e basmayı unuttum. Bir tane link vardı gülmekten sıçırtan videolar. Nerede o? Ha, onu da at. Can kaç. Kaçıyorum. Kaç, tut, Kaçıyorum. Tutun, kaç, tutun, tutun kaç, kaç, kaç, kaç, tuttuk. 11 tut, tut, saniye. Tutun, tutun. Abi, tut, tut, abi, tut. Tut. <gülüyor> 6 <gülüyor> 5 <gülüyor> 4 Hadi oradan gir. Sağdan gir. <gülüyor> <3, gülüyor> <3, gülüyor> <2, gülüyor> 1 Yarramin. Hayır. Ya. Ya. <gülüyor> Asalım. <oluyor? gülüyor> İlk canım 3. ayını yenilemiş. Selam Çağrı abinle beraber demiş. İlk canım, canım. iyi yıl hoş geldin canımsın. Eee 3. ayın kutlu olsun. Ülkü Demus Lupine abonelik göndermiş. Oğlum beni Instagram'dan kim takip etti biliyor musun? Bak bak. <Gülüyor> Succession 20. ayını kutlamış. Ananı sikey ekranına ne oldu? Gördün mü? 20 aydan oluyor. Daha da oluyordu da onun 20 aydan niye öyle olmadı anlamadım. Daha da oluyor. Da bakma şimdi. Baba beni... Müsrüt takip etmiş. <gülüyor> <gülüyor> Müsrüt Ağa'cuma çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin Müsrüt Beni takip etmiş sağolsun. Bak beni daha... Kesin birisi link attı bir şey yaptı. Yani bir şekilde... Şeye geldi. Adam gördü yani bir yerden gördü. Dedik ya okey bir de Boss Wars falan çektik ya belki onları, onları da görmüştür, tuturmuş olabilir. Yakında Discord'umuza da getireceğim siz rahat olun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve Hogwarts'ı HP'ye de getirteceğim yani onu da söylüyorum. Çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Yani şunu söyleyeyim, Mesut Han'ın da takip ettiği Instagram profilim burada, aynı sinemalar. Siz de takip edebilirsiniz yani. <gülüyor> Merve Yalçın isteriz DC'ye ya hemen çok biliyorsunuz yani dur bakalım Merve Yalçın'a e daha var. Merve bella bir kız yani. Instagram hesabımı satıyorum bu arada 43.000 takipçisi var. Ee, i̇lgilenen varsa yazabilir. <gülüyor> Güzel biraz zorlarsanız influencer olur bu hesap öyle söyleyeyim size ama biraz uğraşmak gerekiyor yani hani şey yapmanız lazım yani. <gülüyor> birazcık yani böyle ittirmek lazım yani bu arada tren gelmiş ahmet tamam etsene bakanın başına manakilim tren gelmiş ya ya süt oraya at baba dur o kadar bakın sütaha falan rahatsız etmeyeyim adam anladın mı <gülüyor> <gülüyor> Adamı da rahatsız etmek istemiyorum yani hani storylerle storylerimle kirletmek istemiyorum onun onu, onu ona en güzel haftada bir böyle en iyi story atmam lazım artık <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet Eburna siyah Eburna siyah iki Ebu Nasiyah, kuruş göndermiş deneme demiş kankam geliyor Allah aşkına geliyor deneme daha yani Atacaksan onu at artık yani bu deneme 2.10'lar onlar geliyor yani. Anladım. mı? 210 dene bakalım denemeye. O geliyor mu? Ona bakalım biraz da. Dontlucky like 2 lira göndermiş. E artık o 10-15 kişilik hostlarımızı okumadığına göre sen de artık büyük yayıncı oldun mu? Patron. Kegri Bozdu BTV demiş. Dontlucky like 10-15 kişilik hostunu okumadı mı ben senin? E 13 kişilik host atmış Dontlucky. Like. Ne okuyacağım ben buna koyma? Bana demiş. <gülüyor> Yok lan ya Dontlucky. Like... Ama Dont'un O'su 0 bu arada. Gidin takip edin. Dönme canımı sıkmayın. <gülüyor> evet. Ee, oğlum gözden kaçılabilir ya. Bu gözden kaçabilir ya. Anladın mı? Bu kadar yani. Acımasız olunmanın ben. Acımasız olma şimdi bu kadar. Evet. Ülkütüp 100 bit göndermiş. Hem trene hem Mösyö için hayırlı olsun biti. Darısı başıma. 100 bit mi yani? Onun hem trene onun en az 50'si trene gider, 50bitte de kusura bakma ama Bu modu bile gelmiyor yani 50bitte, Mesut Ayağını ikram etmek için Evet, nonemkitele gönlüm, samet daha 2-0 promil geçmedi gün bu saatte yem mi açılır? Doğru söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Sollama yasak bu arada. Gargo gerçekten korkuyor musun? Hangi bu hormonal bir hastalık? Bak bu gerçekten benim beynimin bazı şeylere karar verememesiyle alakalı bir şey. Anasını sikeyim sooda kadın var. Ananı yiyerim orospu <gülüyor> çocuğu! Kanka yapmayın işte, yapmayın ya. Yap. Siz emri RP yapıyor zannediyorsunuz değil mi burada? Ben size bir şey söyleyeyim yapmıyor. <gülüyor> Oğlum bu denilmiş. Kankacığım, ben senin yanındayım. Bak ben ha. Zamanından içerizler mi lut musallat olmaya çalıştı. gitti <gülüyor> <Let's> gitti <go! gülüyor> Bu adamı da gerçekten biz bozduk ya. Gel bak çok samimi söylüyorum. Çok üzülüyorum mazem. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Malzem böyle geçmişe dönüp bakıyorum ve üzülüyorum anladın mı? <gülüyor> Nerede o Trap, oyunları oyunlar amına <gülüyor> Engel çıktı, yoruma atıyor, diyor, ne diyor. Pam bir aldı. Biz büyük ihtimalle bir 10 sene sonra falan çiftlik falan bir evinde falan yayınlara başlarız. Tavla <gülüyor> <Davram> abla. <gülüyor> Kemal zaten yapıyorlar bir de ben de dahil olunca şimdi komple bozduk adamı yani. <gülüyor> Emre bu tip ne ya? Bir de ağla bana koy bir de. Böyle yayın mı yapılır ya? Böyle yayın yapıyon. Ağla bir de. <gülüyor> ağladı vallahi ağladı. Yakın, yakın. Yakın. Abi senin ben amık. Kardeşim amık ne demek olduğunu sen farkında mısın ya amıkın? Zıtla <gülüyor> Cemal <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yapmayın yapmayın bir öğreneyim ama alırmı gönüllü alırmı ben kaybedeceğim galiba benim hala bir şansım var. Bırak ne kaybettim? Ben elendim. Bir dakika şansın var. Şu an, an şansın var. Var mı? Ben elendim. Aa! Aa! Evet, yani. Oy. <gülüyor> Bu parkur çok şans. Evet. Artı bir artı bir. Kemal Rivas'ta ne arıyordu? hala anlayamadım demiş bilen az. Vallahi ben de anlayamadım. Uyarı gelmiş zaten. <gülüyor> Bir daha Kemal niye rivalsa e girdi hakikaten? Bir daha herhangi bir Türk Türkiye'den Rivals'a katılımı engellemek adına mı girdik Kemal Rivals'a? Bizim neyimiz ama bu Rivals ya? Biz Meta İnternet Kafe Turnuvası'na anca, anca yani o da. Çok Seni iyi. de Rivals'a alsanız arkadaşlar. Twitch görevlilerine sesleniyorum. Twitch Rivals düzenleyicilerine sesleniyorum buradan. Beni de Rivals'a davet ederseniz, ben de düşünürüm. Ee, mümkünse, müsait olursam, diyeyim, sözü de vermiyorum ama müsait olursam da katılmak isterim Rivals'a. Ee, yani onu da söyleyeyim. Ki Teşekkür olur. ediyorum şimdiden. Oynadığım oyunlardan bahsetmek gerekirse, Rainbow Six CH, iyiyim onun Rivals'ı olursa güzel olur. E, efendime söyleyeyim. Sonrasında Witched Rivals'a katılırım, Secret Neighbor'da katılırım, Sea of e katılırım, Rust Rocket League, Rivals Horse Racing, Resident Evil Red Dead Redemption's. E, Pumple Party, Project Winter, PUBG Rivals, e, NBA 2K 20, 21, 22, 23, 19, 18 hepsi olur. E, GTA 5, GTA 5 RP, Garry's Mod, Garry's Mod, RP tüm sunucular ama all yani hepsi. Hepsine hazırım ben Rivals için. Teşekkür ederim. Hogwarts RP Rivalsına da katılmak isterim orada. Dead by Daylight'ı unutmayalım. Bir de Counter Strike 1.6, 2.0, CSGO, Half-Life. Hepsi yani. Ne geliyorsa aklınıza. Ben, bütün Vibuslar istiyorum ben kendimi davet ya. Bir de düşerken tuttular şansına. Ver. Ne demek oğlum? Dur ben tahmin edeyim. Klibi tahmin edeyim şimdi. Emre şimdi birazdan düşecek. Ve koltuktan zıplayarak çıldıracak. Aaaaaa falan yapacak. Bak izle. Geldi telif. Hayırlı olsun. <gülüyor> Silerim tekrar. <gülüyor> <gülüyor> Ne dedim ha buna koyayım? İzlediysem ha o ne dedim? Ya Allah çarpsın izlemedim bak ne dedim size? Ya biliyorum anladın mı? <gülüyor> biliyorum ya! Nasıl? Bir de bunu diyecek Nasıl? Nasıl düşünüyorum? Nasıl? Ne? ne oldu? Hayır! Nasıl? Nasıl? Hayır, kabul etmiyorum amına koyayım ya. Kabul etmiyorsan bir dakika tura yazdırırım patron seni hanuk. Yani bu kadar itiraz etmene anlamı yok. <gülüyor> gel bir daha gidip turada oyna. Ona <gülüyor> <O ne> lan. <gülüyor> ben hemen bekleyeceğiz. Benim annem gidip gelebilir mi Hakkı adamla savaşırken peki? Sen <gülüyor> lütfen ben buralardayım. İşinizi halledin efendim. <gülüyor> Mito sen bir gezgel falan istersen, Alp sen bir hamburger <gülüyor> söyle. <gülüyor> Evet mutfağa gideceğim şimdi de. Hemen lavaboya gittim geldim adam bana da. De. Adam da bu arada mutfağa gitti büyük ihtimalle. Şu evet evet yani ben abi. de bir gideyim geleyim hadi. Hemen. Bu ne? Hakkı. Otomatıyor bala. Aha, aha <gülüyor> düştüm. Düştüm. <gülüyor> ne oldu? <gülüyor> Oğlum bu adam hakik delirdi. Abi. Ulan adam <gülüyor> sinirlendi <gülüyor> <düşürmeye gülüyor> gel. Adam adam bakmı ben düşmüyorum beni düşürmeye geldi. Sen kendin mi <gülüyor> <gülüyor> Bir dahaki harlı saat etkinliğine benle gideyim mi ya? Futbol meraklıları var mı? Gol beni izlemek istiyor musunuz mu? Yani gol atarım. Center for forvet oynarım. Ne olur gitme. Ne olur git. Seni almazlar mı? Anısa tanıdık oğlum. <gülüyor> oğlum siz bana bok atıyorsunuz da ben en son gittiğim Anısa maçlarını hatırlayanlar var mı? 2006'da? <gülüyor> Yo geçen aylarda gittiğimde ben kaç tane gol attım hatırladın mı? Pandemi öncesinde ama ne biçim formdaydım. Siktir gitmeyin. Ya bak kanka anlamıyım seni şimdi bak ha. Siktir görüyorum oradan. Şişe bak ya. Allah Allah. Telefon düşüyordu. Uyyyyy. <gülüyor> <gülüyor> Son at mı? Konat var ya. inanılmaz bir defans. Bak defansa koy kafa rahat. İleri de gidiyor, geride geliyor. Bu adamların şu anda inanılmaz kondisyonu var yani. Kastım. Normal E bu benim. Bu kameranın da Allah belasını vermişsin ya. Ben bu sefer yayınlarım başka yerde kamerasını koyacağım. Sonra kendi kameramı buraya koyacağım. Bir kere zaten yayıncılık iyi bir gözlem yeteneği istiyor. Zaten gözlem yeteneğiyle insanları hitap edebiliyorsun. Bu zaten akıllı olduğunu gösteriyor. <gülüyor> Onun için de benim, benim hepsinde güldürme amaçlı olduğunda da bu chatteki herkes biliyor. Anlıyorum ablacım. <gülüyor> bir, bir dakika. Çağrı ne e, nefes alıyoruz. Bir. Ya ney nefes alıyorsun bak tutar mı nefesi maa şimdi? al ama. Ağlama demiş lan. Kemal burada bağıracak abi. Bağıracak bak şimdi bağıracak. <gülüyor> bu ne aman okuyun. E R'ye at abi şuradan. R'ye <gülüyor> at, R'ye, R'ye. Senin gafana sikey. Aptam onu Önündeki aracı da mı görmüyorsun? Bağıracak. Vallahi izlemedim oğlum ya. Oha! Lipé Bu nasıl keş duruyor? hiç birinciyim <gülüyor> ananı ne sikiyim? yeter ki dediğini bitte buranın harbi prosuyum lego izle lego en önde başlayayım hadi oğlum ay tamam <gülüyor> <gülüyor> Ne demek efsanevi komik değil la? Daha ne kadar efsanevi komik olabilir? Efsanevi'nin ötesinde komik. Açma sıpa yorum yapmayın. Efsane! Aha. Kazı çalışmaları devam ediyor benim ya. Ee... Şurayı geçersem geçemedim. Hakkı ben, ben ay, benim neden... Abi mallığıma geldi biliyor musun? Hakkı, hakkı'ya gitti aklıma. Kaldın! Abi. Abi ben kazandım. <gülüyor> Hey nasıl kazandıklar? O hal nasıl fiyat kazandık fiyat. lan? Alo? <gülüyor> <gülüyor> ben var ya 20 dakika daha oynardım orada. Alo arkadaşlarımız size, size ulaşacak. Ki, Ferit burada pişlik yapsın. Benim map'im açılıyor kanka. Bana yapma da kime yapıyorsan yap. En sevmediğim İsterimi oyuncu. Seni yaparım ama ya. nakoyum. Bana yapma bak. Evet. Bak ben düşeceğim orada. Emek çıksana. İnternet, <gülüyor> İnternet kutu <kiti> geldi oğlum <gülüyor> Karim millet yanına çıkıp da win sende de sen varsın. Ya kanka ben win aldım kankam. Bir win aldık zaten yani neyinize yetmiyor ya bir tane miyim Bunu evet. alamayanlar da var ya. Bugün dolar olmuş ebesinin nikahına gidiyor abone koyuyor. Bir tane vin alınmış yani. Buna yetinmeyi bilmemiz lazım değil mi yani. Gözünü seveyim ya dolum ne, ne alakası ya? var değil mi dolarla? Ne alakası var? Hemen He ne alakası var? Alakası olmayabilir. <gülüyor> amına malı seni. Lag girdi amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Babası bunu göremiyorum. Nerede bu istek? Nerede bu artuk? Nerede bu vatanın akıllatına? bin getirme çabası? Umarım götten yemeyiz. Bekliyoruz Kemal Bey. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum, desseniz böyle mi götürüyor Allah aşkına? Abi, o gibi saçlarda iyi yani. Ananı avret al... <gülüyor> et. +10 Ben ben altına düştüm. Altın bir tane daha altına inerse yeniliriz bu arada. Abi lan geri zekalı. Ha iyi Şimdi yine mi? zaten maymun. Aynen kostum da Bak bak bak. Bak! <gülüyor> bak bu çocuğuna bak iki kişi şu tutuyor aynı anda. <gülüyor> <gülüyor> bu range'lerden en çok sevdiğim range Efener range <gülüyor> range'i. Range'i, range'i ne ya? Kanka seni sevmem ina şamralı. Allah. Ama ne oldu bu sala? Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. oğlum! Allah. Allah. Allah. Hadi oğlum. Oğlum, ha Allah. <gülüyor> hadi oğlum işte bu be! İşte bu be! Demi... Ne oldu alamaya, bin alamıyorsun diyenler de şu an izleyip utancından da ağlasın. Helal i̇şte bu be. Helal be. Helal. Helal. <gülüyor> Önceki bölümün efsanevi anı. Saygısızlık yapmayın. Kemal kemal! koş koş? Adamı orada or neler oluyor? Helo, helo, helo. Böyle Oh my abi. Atayım siz de beğenin ki devamlarını yapsınlar. Ee, biz de izleyelim. Rus serilerim vardı. Ee, İbrahim tatlı Vesta falan. İbrahim